Restoran yazıcı ve ekran ayarları nasıl yapılır? Restoran modülümüzü çalıştırdığımızda parametreler alanına gelerek buradan restoran yazıcı ekran ayarları çalıştırılır. Restoran yazıcı ekran ayarlarında sipariş, kurye ve hesap çıktılarını yazıcılara göndermeyi sağlamaktadır. Bunu yapabilmek için daha önce tanımlamış olduğumuz yazıcı ayarları karşımıza gelmektedir. Yeni bir satır için Shift Enter ile bir alt satıra gelerek Burada hangi sipariş türlerini hangi yazıcılardan çıkarmak istiyorsak ilgili yazıcı seçimlerini yaparız. Sipariş türü alanından masamızdan alacağımız ve masamızdan alacağımız siparişlerimizi, yazıcı adı kısmından ise sistemde tanımlı olan yazıcılarımızdan birini seçip ve daha sonrasında devam ettiğimizde burada ilk yazıcı ayarlarını bu şekilde yapabileceğimiz gibi Aynı zamanda ürün türlerimizde, ürün menü gruplarımızda, belirli ürünlerde, belirli ürün özel kodlarında ve grup kodlarında koşullandırma yaparak yazıcı ayarlarımızı sağlayabiliriz. Burada aynı zamanda yeni bir satır daha açarak özellikle pişirilme sürecinde olan ürünler için yine masadan aldığımız siparişlerimizde ekran adı kısmından, daha önce tanımlamış olduğumuz ekranlarımızı seçerek ve bu ekranda yapılacak örneğin salata siparişleri için grup kodu salatalar olan ürünlerimizi seçerek bu salata sürecinde hazırlanma sürecini de bir ekrana bağlantısını sağlayabiliriz. Bu şekilde birden fazla yazıcı ayarlarını ve ekran ayarlarını bu ekran üzerinden ayarlayabilmekteyiz.